Hatta İbn Sina ve İbn Sina okulu Ömer Mahir Alper Hoca'nın makalesini değerlendireceğiz, müzakere edeceğiz. Dolayısıyla önce bir İbn Sina'nın hayatını, düşünce tarihindeki yerini birlikte görüp daha sonra metin içerisinde bunun hem nefis teorisine hem de metafizik görüşlerine birlikte bakacağız. İbn Sina okulunun da yani i̇bn Sina'dan sonra sürecin nasıl devam ettiği, i̇bn Sina'nın görüşlerinin günümüze gelirken hangi isimler üzerinden veya hangi okullar üzerinden geldiğini makalenin sonundaki bölümde görmüş olacağız ve böylece dersimizi tamamlayacağız. Evet, i̇bn Sina arkadaşlar 980 yılında dünyaya gelmiş yani 10. yüzyılın son çeyreğinde dünyaya gelmiş bir isim. 1037'de de vefat etmiş, yani kısa bir ömrü ama çok bereketli bir ömrü olan büyük bir isim sadece İslam düşüncesi açısından değil, tüm düşünce tarihi açısından, yani felsefe tarihi açısından muazzam büyük bir zekadan söz ediyoruz. Dolayısıyla hem doğuda hem batıda, dünyanın neresine giderseniz gidin i̇bn Sina, hem tıpçı yönüyle, bir tıp bilgini olması yönüyle hem de büyük bir metafizikçi büyük bir felsefeci filozof olması yönüyle tanınan bir isim. Şimdi kısaca künyesini verelim. Evet tam adı Ebu Ali el Hüseyin bin Abdillah bin Ali bin İbn Sina. İslam dünyasında tabii İbn Sina olarak biliniyor. Bununla beraber Escheyhur Reis diye anılıyor. Felsefede yaptığı yani Aristoteles'ten sonra e, metafiziği yeniden inşa eden büyük bir filozof olması saseriyle kendisine Eşşehur Reis deniyor. Batı'da Latince konuşan, e, konuşulan dünyada Avicenna olarak tanınıyor. E, hem tıp alimi olması yönüyle tanınıyor hem de bir filozof olarak tanınıyor. Büyük bir isim devam edelim. Kısa tanıtım olarak meşşai bir filozof ve hekim şeklinde e, nitelendiriliyor. Ama hani e, tam bir meşşai filozof mu? Evet, yani Aristoteles'i e, görüşlerini, işte metafizik eserini değerlendirmiş, şerh etmiş, özetlemiş ve ondan belli başlı konularda yararlanmış birisi olarak bir e, is, İslam peripatetiği olarak Meşya'yı sayılabilir ama Meşya'yı de aşan ve İslam düşüncesini, İslam felsefesini aslında tam anlamıyla sistematik olarak ve dakik olarak yani çok ayrıntılı teorilerle kavramsallaştırmalarla yeniden kuran bir isim olduğu için Meşya'yı de aşan bir yönü var. Bunu da vurgulamamız lazım. Aristoteles'i aşan yönü de yine Hekim olması yani büyük bir tıp alimi olması e, malum kendisi ile ilgili bir resim vardır meşhur bir resim İbn Sina ortada başında bir taç elinde bir asayla otururken bir tarafında ünlü e, tıp bilgini Galen bir tarafında da Hipokrat yer alır ve ikisinin ikisini de aşan yönüyle e, ortada başında taçla e, tıbbın e, ne diyelim, büyük üstadı, büyük hekim olarak bir bir yer alır. Bütün dünya için bu, bu resim e, geçerlidir. E, yine Batı'da filozofların prensi olarak bilinir. O kadar önemli, o kadar değerli. Sadece İslam dünyası için değil, Türk İslam dünyası için değil, aynı zamanda tüm e, düşünce tarihi için e, evrensel özelliği, niteliği olan bir filozoftan söz ediyoruz. Yani onu anlatmak hakikaten zor ama yine biz bu makale çerçevesinde onu tanımaya çalışacağız. Yine doğum tarihini az önce de zikrettiğimiz gibi 980 doğum yeri Buhara, Özbekistan'ın Buhara şehrini düşünün. Onun Efşene isimli bir küçük kasabasında ya da köyünde dünyaya gelmiş köken olarak Türk asıllı bir, Orta Asyalı bir filozoftan söz etmiş oluyoruz. Ölüm tarihi 1037, yani işte 11. yüzyılın ilk çeyreğinin sonları diyelim. Orada Hamedan'da, İran'ın, bugünkü İran'ın Hamedan şehrinde vefat ediyor. Çok erken bir yaşında, 57 yaşında vefat eden bir filozof. Düşünce tarihindeki yerini şöyle ben Çeşitli notlarla buraya yazdım. i̇bn Sina deyince aklımıza ne gelecek? Bir kere İslam dünyasında tıp, bilim, sanat ve felsefe alanındaki eşsiz konumuyu onu tanıyacağız. Bu yüzden kendisine verilen unvanı e, veya işte isimlendirmeyi, nitelendirmeyi bileceğiz. Eşşeyhur Reis bir yerde, bir metinde Eşşeyhur Reis geçiyorsa o İbn-i Sina'dır. i̇bn Sina'dan söz ediyor. Batı'daki ismiyle Avicenna e, ibn Sina'yı temsil ediyor, filozofların prensi demiştik, bu şekilde biliniyor. Yine klasik dönem felsefe geleneğini, üslup, içerik ve kapsam olarak zirvesine taşıyan bir isim, yani her ne kadar Kindi ile başlatıyorsak da İslam felsefesini e, Kindi'nin kelama yakın e, olan özelliğini bir tarafta e, Hatırlayacak olursak, daha sonra Farabi ile biz e, sistematik İslam felsefesinin başladığını söylemiştik. Burada e, İbn Sina'nın konumu nedir? İbn -i Sina tam anlamıyla en sistematik filozof olarak İslam felsefesinde e, yerini alıyor. Neden böyle? Çünkü hem kurduğu e, sistemin hem bilgi teorisi, nefis teorisi, e, fizik, metafizik Tüm açılardan bir de dini e, katarsak işin içerisine, e, din, ahlak, psikoloji, fizik, metafizik, mantık, bütün bu perspektif, perspektiflerden e, üslum açısından, içerik açısından ve kapsam açısından en sistemli külliyatı ortaya koyan isim olduğu için i̇bn e, İslam düşüncesinde de, düşünce tarihinde de, genel dünya düşünce tarihinde de çok önemli bir yere sahip. Kiminle kıyaslayabiliriz? Aristoteles'le kıyaslayabiliriz. Bu denli önemli bir isim. Aristoteles'i de aşan yönleri var. Şöyle düşünün, yani metafizik kitabının yazarı Aristoteles. Onu biliyoruz. İkinci bir metafizik başlığıyla eser yazan isim i̇bn Sina. Ve e, Aristoteles'in bu metafiziğinde e, daha çok akılcı ve e, daha doğa filozofu görünümlü bir perspektiften ele aldığı görüşleri i̇bn Sina kendi metafizik sisteminde daha ruhçu e, bir e, bakış açısıyla e, İslam dininin de e, ne diyelim akaide dair görüşlerini e, bu işin içerisine katarak nübüvveti, ölüm sonrası, hayatı, işte mead konusunu, yine mucizeyi, bütün bunları da, keramet gibi konuları da ne yapıyor? Kendi felsefe sistemi içerisinde e, sistematik olarak ama felsefi bir üslupla ele alıyor. İçerik açısından da felsefeyi geliştiriyor çünkü ele almadığı, üzerinde e, görüş bildirmediği herhangi felsefi bir problemin olmadığını biliyoruz. Yani hemen hemen bütün felsefe problemleri kendi döneminde sorun olan, problem olan hangi konu varsa, hangi mesele varsa bunları eserlerinde, külliyatında ele aldığını biliyoruz. Meşhur kitabı şifası bütün o metafiziki görüşlerinin yer aldığı büyük bir külliyatı temsil ediyor. Onunla beraber mesela bir de tıpçı olan bir kimliği var. El-Kanun Fit Tıp isimli eseriyle de yine 17. yüzyıla kadar batıda tıp görüşlerinin okunarak yani üniversitelerde okunarak gelindiğini bilelim yani. Bu kadar önemli bir isimden söz ediyoruz. O anlamda kiminle kıyaslayabiliriz? Aristoteles'le kıyaslayabiliriz. İbn-i Sina o zaman İslam felsefesinde zirve bir filozof olarak konumlanıyor. Ee, onu bilelim. Yine İslam felsefesinin en sistematik filozofu dedik. Ee, onun görüşleri hem felsefeciler tarafından, filozoflar tarafından hem de kelamcılar ve daha sonra tasavvufçular tarafından e, ne yapılmış, takip edilmiş, onun, onun görüşlerinden etkilenerek e, bu disiplinlerde de eserler kaleme alınmış. Kısa hayatına tekrar şöyle bir bakalım. Özbekistan'ın Buhara kentinde, Efşeniköy'ünde doğdu dedik. Çok zeki olduğu, ondan sonra küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği, dil, edebiyat, akait ve fıkıh öğrenimini çok küçük yaşlarda tamamladığını biliyoruz. Babası saray katipliğinde bulunan, yine saray ortamında Yaşayan bir isim, yani çok da zor geçen bir çocukluğu yok ama gençliğinde ve daha sonra kendi iş hayatında ki sarayda vezirlikler yapmış, Güveyhi Sarayı'nda, Samaniler Devleti döneminde. Orada sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Çeşitli dönemlerde işte hapsedildiği olmuş, hainlikle suçlandığı olmuş. Bu yüzden doğduğu yerden ayrılarak, Çeşitli e, seyahatler yoluyla e, yani Buhara'dan çıkıp Hemedan'da karar kılmış bir isim i̇bn e, Peki felsefe eğitimini nereden alıyor? Çok e, hani bilinen bariz bir isim olarak hocası Ebu Abdullah el-Natili'den e, özellikle İsa okuyor. Forfidius'un İsa Goji isimleri okuyor. Böylece mantığa felsefeye dair e, bilgilerini geliştiriyor. Bununla beraber Batlamyus'un e, El Mecisti e, isimli kozmoloji eserini de e, okuyor ve 16 yaşına kadar yani bütün bu külliyatı yani felsefeye dair öğrenimini tamamlıyor. Ve muhtemelen Farabi'den çokça yararlanıyor. Çünkü kendisinden önceki İslam düşünürü olarak antik Yunan düşünürlerine ait eserlerin Arapça'ya tercüme edilmiş halinin önünde olduğunu biliyoruz. Arabi'nin eserleri yine kendi önünde ve saray kütüphanelerinde çalışma imkanı olmuş bir isim. Dolayısıyla felsefe tahsilini yaparken Aristoteles'ten, yeni Eflatuncu şarihlerden, Platon'un eserlerinden, Farabi'nin eserlerinden yararlanıyor ve bunları gayet güzel bir şekilde tahsil edip şunu kendisine söyleyebiliyor. Yani ben artık 17-18 yaşına geldiğimde öğrenecek bir şey kalmamıştı benim için diyor. Bu derece iddialı bir isimden söz ediyoruz. 17 yaşında mı diyor hocam? Evet, evet, 17 yaşında bu sözü söylüyor. Yani artık benim öğreneceğim bir şey kalmadı diyor. Hayır, gerçi çok, çok e, etkileyince. Zehşet bir zekası var. Evet. Çok çabuk öğreniyor. Ve hemen tıp tahsiline başlıyor. Yani felsefenin üzerine tıp tahsiline başlıyor. Ve düşünün ki çok kısa bir süre sonra, yani çok kısa bir sene içerisinde belki, tıp konusunda da kendisinden önceki hekimleri aşacak seviyeye geliyor. Hastalıkları araştırıyor. Bulaşıcı hastalıklar hangileri, bulaşıcı olmayan hastalıklar hangileri, Özellikle günümüzdeki problem olan virüslerle alakalı virüsler üzerinde çalışıyor, mikrobu tanımlıyor, bunların canlı varlıklar olduğunu söylüyor, hangi koşullarda bulaşacaklarını söylüyor, karantina uygulamasını ilk başlatan hekim olarak tarihe geçiyor. Aynı zamanda hastalıkları tasnif ediyor, sınıflandırıyor, bu da çok önemli bir şey ve cerrahi aletler yapmaya başlıyor. Mesela bir hastayı tedavi edeceği zaman hangi cerrahi aletleri kullanacağını önce çiziyor, tasarlıyor. Eserlerinde de var bu. Eserinde var. Kanun bir Sonra da bunun üretimini yapıyor. Bu denli tıp tarihinde önemli bir yeri olan bir isim. Ve 16 yaşında, 17 yaşında yine arkadaşlar ilk eserini veriyor. El Hikmet'in Aruziye isimli eserini tehlif ediyor. Ee, aynı tarihlerde de Samani Sarayı'na davet edilerek e, hekim, e, saray hekim olarak göreve başlıyor. Çok genç bir yaşta saray hekim oluyor. Ee, hükümdarın, sultanın, oğlunun e, hastalığına bir çare bulmasıyla e, zaten ün kazanıyor sarayda. Arkasından bütün e, işte, Samani devleti ardından Büveyhiler döneminde her zaman sarayda hem hekim olarak hem de bir filozof olarak danışman ya da vezirlik seviyesinde bürokratik görevler alıyor i̇bn Sina. Bunu bilelim. E, Tabi belli bir süre sonra işte Buhara'yı terk ediyor. Yani Buhara'da artık kalmasını gerektirecek bir durum olmuyor. Hocası Buhara'yı terk edince kendisi de terk ediyor. Gürgenç şehrine gidiyor. Harizm bölgesinde Gürgenç şehrine gidiyor ki biraz sonra bunları haritada size göstereceğim. Gazneli Mahmut kendi ününü duyuyor yani Bil Sina'nın ününü ve onu davet ediyor yanına danışman olarak. Bil Sina bunu reddediyor, kabul etmiyor. daha sonra işte Cürcan'a gidiyor. Cürcan'da en meşhur öğrencisi El Cürcani, bu Veid el Cürcani ile tanışıyor. Ee, ve burada işte El-Kanun Fittip bunun giriş kısmını yine Muhtasarul Mecisti, Batlam Yusuf'un eserine bir özet e, şeklinde yazdığı eserlerini kaleme alıyor Cürcan'da. Önemli bir merkez onun e, hayatında. Daha sonra Rey'e gidiyor, Rey şehrine. Orası büyük bir şehir biliyorsunuz R şehrine. R ileride başkenti konumunda. Ee, oradan Kazvi'ne geçiyor. Sonra... Hemedan'a geliyor ve Hemedan'da Hüveyhi Devleti'nin e, merkezlerinden birisi var. Burada Şemsüddin devlet isimli e, Sultanın vezirliğine atanıyor. E, onunla beraber artık böyle Şemsüt Devle, i̇bn Sina'nın hamisi gibi o dönemde. Hem arkadaşı hem koruyucusu gibi e, birlikte yaşıyorlar. E, i̇bn Sina ve en rahat ettiği dönem orası. Kitaplarını kaleme aldığı, eserlerini yazdığı dönem orası. Ee, i̇şte Kitab-ı Şifası en meşhur eseri. Öyle diyelim. i̇bn yani. Sina'yı, i̇bn Sina yapan, büyük bir filozof yapan eseri Kitab-ı Şifa. Kitab-ı Şifa demesinin sebebi sanki hani böyle tıp kitabıymış gibi düşünebilirsiniz başta. Ama Kitab-ı Şifa içerisinde mantık, matematik, fizik, e Metafizik bölümlerinin olduğu büyük bir felsefe e, kitabıdır. Bütün felsefi düşüncelerini sistematik olarak Kitab-ı Şifasında kalem almıştır. E, yani 12 büyük makaleden oluşuyor. Bunların da altında neler var? Çeşitli fasıllar var. Yani toplamda e, mesele olarak hani kitabında geçen mesele sayısı 70'e yakın, 70'e yakın meseleyi. Kalem aldı. Büyük bir külliyat bu. Şifa demesinin sebebi yine tabii tıpçı olmasıyla alakalı. Çünkü o bütün olaylara bakarken nasıl bakıyor? Yani bir şey iyiyse ona şifa diyor. Kötüyse ona dert diyor. Hastalık diyor. Tıpçı bakış açısıyla. Yani ruhun da şifası nedir? İşte aklı akıl sağlığı ve ne diyelim nefsin sağlığı nefsin ve aklın sağlığı kişinin bilgileri bilmesi ve nefsine uygun olan hedefe gayeye doğru ilerlemesidir İbn Sina'ya göre çünkü Aristoteles'ten aldığı temel metafiziki görüş şudur Her varlık mutlak surette nedir mümkün bir halden ee, yani bir kuvve bir halden bir fiil olan gayesine doğru ilerler. Yani varlık bakışı, varlığa bakışı bu şekilde. Dolayısıyla bir fiil olması onun yetkinliğe kemale ulaşması anlamına geliyor. Her varlığın da böyle bir gayesi var. Böyleyse ruhunda, e, aklında nedir? Bir gayesi var. İnsanın, insan nefsinin temel yönlerini teşkil eden iki unsur bunlar. Bunlar. İnsan ruhu ve insanın aklı onun nefsini teşkil ediyor Diyor ki onu bedeninden ayrı olan ve gerçekten insanı insan kılan tarafı i̇bn Sina'ya göre insanın nefsidir. Ve insan nefsini temsil eden şey insanın bilen bir varlık olması ayrı bir de onun bilen varlık olduğunu bilmesi yani bildiğini bilmesi hatta daha da ileri bir seviyede. Bildiğini bildiğini bilmesi. i̇bn yani Sina'yı böyle hatırlayın arkadaşlar. i̇bn Sina nefsin bedenden ayrı cismani olmayan bir cevher olduğunu söylüyor. Ve bu cevherin en önemli özelliğinin kendi hakkında bir bilgiye sahip olması olduğunu söylüyor. Şimdi bir nefis kendi varlığının farkındaysa, kendini biliyorsa aynı zamanda kendini bildiğini de biliyordur. İbn Sina nefsini böyle e, tanımlıyor. Meşhur e, bu boşlukta uçan adam eee analojisiyle, metaforuyla bunu anlatıyor. Biraz sonra yine metinde göreceğiz. Dolayısıyla kitabı Şifa ismini verirken de aslında bakış açısı tamamen bununla alakalı. İnsan ruhunun da nefsinin de iyileşmeye ihtiyacı var. İyileşmek bu anlamda hani e, nedir? Nefs açısından kemale ermek demek, e, yetkinliğine ulaşması, gayesine ulaşması anlamında. Dolayısıyla metafizik e, dediğimiz zaman, Kitabı Şifa gibi bir isim vermesi bu metafiziğe, felsefi görüşlerine e, kendi içerisinde tutarlı ve anlamlı oluyor. Evet, kısa bir dört e, ay kadar hani. Ferdecan Kalesi'nde hapsediliyor. Hainlikle suçlanıyor kendisini sevmeyen kişiler tarafından. 1023 tarihli bir dönemde. Daha sonra tabii çıkıyor hapisten ve yeniden vezirliğe dönüp e, kitaplarını telif etmeye devam ediyor. Hem hapis döneminde işte El Hidaye, Hay Bin Yeksan, El Kulunç tıp eserini de yine orada e, telif ediyor. E, yine Şifası'nın bölümlerini yazmaya, Diyor. 1024 senesinde İsfahan'a geçiyor. Burada ala devlenin vezirliğine geliyor bu sefer. Ee, ona işte Farsça yazdığı eser onu ithaf ediyor. Doğan içname-i alai şeklinde. Yine En-Necat isimli e, eserini de burada tehlif ediyor. Arkasından e, bir sefer esnasında, ala devle ile beraber katıldığı bir sefer esnasında hastalanıyor. Ve 1037'de Hemedan'a döndüklerinde vefat ediyor arkadaşlar. Hemedan'da bugün e, kabri İran'ın Hemedan şehrinde bir türbe şeklinde hatta yapılmış. E, ziyarete açık gidip eğer fırsatınız olursa görme şansınız var. Şimdi şu haritadan şöyle bir bakın arkadaşlar. E, kırmızı çizgiyi takip edin oku. Orada bakın Buhara'dan, Buhara'yı görüyorsunuz Özbekistan'ın kenti olarak. Buhara'dan çıkıyor, Maverani Nehir boyunca geliyor Gürgenç şehrine. Hemen Aral Gölü'nün dibindeki bir şehir burası. Gürgenç şehrinde kalıyor. Oradan aşağı doğru iniyor değil mi? İşte Merv, e, İsfahan, Tuz, Nişabur. Semerkant, bakın. Sonra Cürcan'a geliyor. Pazar Denizi'nin güneyinde olan e, bir şehir. Cürcan'da en meşhur öğrencisi Ebu Beyt el Cüccani ile e, tanışıyor. Arkasından biraz daha yolculuğuna devam ediyor. Rey şehrine geliyor. Rey şehrinde de vezirlik yapıyor. Sonra İsfahan. Ardından Hemedan. Hemedan da vefat ediyor. Böyle bir Yolculuğu var. Yaşadığı yerler buralar. Evet, şimdi makaleye şöyle bir giriş yapalım. Bir kere şu önermeyi hiçbir zaman unutmayalım. i̇bn Sina'yı eğer anlamaya çalışıyorsak her şey imkan halinde olandan etkinlik halinde olana doğru değişir. Bu önerme arkadaşlar, Aristoteles'in meşhur bir önermesidir. Metafizik e, kitabının 12. Risalesi olan Lambda. Lambda diye bir eser var. Lambda, e, Türkçe'ye de çevrilmiş, onu okuyabilirsiniz. Aristoteles'in Lambda arkadaşlar. Lambda, e, sanırım eski Grekçe'de ters Y şeklinde, bir sembolü, bir sayıyı ifade ediyor. Dolayısıyla Lambda isimli bir eseri var. O da yine metafizik kitabının içerisinde yer alıyor. Oradaki temel önerme bu. Her şey imkan halinde olandan etkinlik halinde olana doğru değişir. Buradan buradaki etkinlik hali, acaba hareketlilik haline doğru değişir? yani? Etkinlik bir bir. yani aslında burada bil fiil olmak. Potansiyel hı hı. halden aktüel hale geçmek. Etkinlik burada aktüel aktüeliteyi anlatıyor bize. Şimdi aşağıda yine Aristoteles'in kullandığı kavramları aldım sizin için. Dunamia ya da dunamis dediği bir kavram var Aristoteles'in. Dunamia ya da dunamis. Bu da bil kuvve olma anlamına geliyor. Bil kuvve olma. Yani Potansiyelite. Bir e, bu kavramları tohum eşliğinde düşünün lütfen. Bir tohum düşünün, buğday tohumu olsun. Buğday tohumu nedir arkadaşlar? İçerisinde potansiyel olarak buğday başağını, buğday filizini ve başağındaki işte dört ya da beş tane veya daha fazla olan buğday tanesini potansiyel olarak içerir canlıdır değil mi aslında değil mi? Yani buğday tohumu elinizde tuttuğunuz bir buğday tohumunu düşünün. O bir e, potansiyele sahiptir. Onu diktiğiniz zaman toprağa ektiğiniz zaman ondan bir buğday filizi çıkacak. Sonra oradan bir buğday başa oluşacak ve buğday taneleri oluşacaktır. Dolayısıyla işte Dunami kavramı ya da dinamiz kavramı bu potansiyellik anlamına geliyor ve bir canlı tabii varlığın içerisindeki enerjiyi ileride ortaya çıkabilecek ne diyelim yetiğini ifade ediyor. Bil kuvvet olarak Arapçaya tercüme ediliyor bu. Bir de entelek ya kavramı var Aristoteles'in meşhur kendi icat ettiği. Metafiziğini vurgularken, nefsi tanımlarken bu kavramlar üzerinden tanımlıyor. Entelek ya da bu dinamisin bir fiil hale dönüşmesi demek. Yani bu potansiyelitenin aktüel hale geçişi. Dolayısıyla hemen üstteki önermeye baktığımızda her şey imkan halinde olandan etkinlik halinde olana doğru değişir. Burada yine değişim kavramına dikkatimizi çekeyim. Aristoteles varlığı tanımlayacak ya, hani metafizik ne demek onun e, dünyasında, görüş dünyasında? Var olması bakımından varlığı açıklayan bilim. Metafizik bu. Var, var olmak bakımından varlık. Peki bu var olması bakımından varlığı açıklarken Neye bakacağız? Dış dünyaya bakıyor tabii ki Aristoteles. Bir de kendi iç dünyasına bakıyor. Dış dünyada bazı varlıklar yerli yerince duruyor. Hareketsiz. Bazıları ise hareket ediyor. Kendisi de dahil olmak üzere. İşte bu hareket e, üzerinden, yani o, oradaki hareket onun için değişimi temsil ediyor. E, bir, bazı varlıklar Değişmek için bu mekansal değişim olabilir, niteliksel değişim olabilir, niceliksel değişim olabilir. Ee, başka bir varlığın onu hareket ettirmesine ihtiyaç duyarken bazı varlıklar bu hareketi kendi sağlıyor. İşte kendisi hareketi, yani hareketini kendisi sağlayan varlıklara Aristoteles canlı diyor. Yani bunlar bir nefis taşıdığı için, e, bunlarda bir kuvve bir e, güç bir enerji olduğu için ki aynen bu kavramı da kullanıyor, enerjiya kavramını kullanıyor. E, bunlara canlı diyor. Tabii bunları açıklarken e, işte her varlığın bir kuvve olarak bir enerjiye, bir entelek sahip olduğunu. Ve bunu yerine, yeri ve zamanı geldiğinde bil fiil hale dönüştürdüğünü, yani entelekya dönüştürdüğünü söylüyor. Dolayısıyla nefsi tanımlarken de tam da bu kavramları kullanıyor. Daha sonraki dönemlerde Aristoteles'i takip eden peripatetikler, onun şarihleri, bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, Afrodisyas değil mi? İskenderiyeli Afrodisyas o teleoites kavramını e, kullanıyor. Aynen entelekya gibi. Entelekya'nın yerine. Ve ona yeni anlamlar katıyor. Diyor ki burada aslında Aristoteles tamlıktan yetkinlikten bahsetmiş oluyor. Her varlık eksiklik halinden yetkinlik haline geçer. Hareketin gayesi budur der Yine Aristoteles'ten etkilenerek. Dolayısıyla bakın Entelekya kavramı ilerleyen dönemde işte İskenderiye, Afrodisi'nin yaşadığı dönem 3. yüzyıl, sonra 3. yüzyılda e, tamlık ve yetkinlik kavramına dönüşüyor. Daha sonra bu Telos kavramına dönüşüyor, başka bir şari tarafından e, dönüştürülüyor. Telos kavramı da gayelilik anlamına geliyor. Yani her varlığın bir gayesi vardır ve o gayeye doğru hareket eder. Bu gaye aynı zamanda onun tam olma ve yetkin olma hedefidir. Dolayısıyla kişi ya da herhangi bir nefis, bu bitki nefsi olabilir, hayvan nefsi olabilir. Kendi potansiyelinde var olan gayeyi gerçekleştirmek için kendi yasını ortaya çıkarmak için hareket eder. Böyle anlaşılıyor bu. Dolayısıyla temel soru şu oluyor: Metafiziği kurgularken nefis nedir ve bedenle ilişkisi nasıldır? Aynı zamanda varlıkların ortaya çıkışı ile ilgili metafiziğin diğer bir problemi de: Tanrı nedir ve alemde ilişkisi nasıldır? Tanrı nedir? Alemle ilişkisi nasıldır? Aristoteles bu soruları cevaplamaya çalışıyor. i̇bn Sina da bu soruları cevaplamaya çalışıyor. Yani ikisinin de metafiziğindeki temel problemler bunlar. Ee, Aristoteles fuske kavramını kullanıyor nefs için. Bugün psikoloji oradaki işte fuske oradan e, alınma fuske. Bir de kinesis kavramını kullanıyor. Hareket kavramından yola çıkarak hem tanrı problemini hem nefs problemini meselesini çözmek için Aristoteles o zaman iki kavram kullanıyor. Fuske ve kinesis. Fuske kendi içerisinde potansiyeli olan, canlılık potansiyeli olan ve gayesine doğru kendisini yetkinleştirmek hedefleyen. Ee, ve bunu bil fiil hale dönüştürdüğü zaman ancak başarmış olan bir varlığa tekabül ediyor füske. Kinesis ise işte bu varlığın bu sürecini ifade ediyor. Aynı zamanda varoluşun var ya da varlığa gelişin e, başlangıcı ve bu varoluş sürecinin adı aslında hareket. Çünkü Tanrı nedir Aristoteles'in metafiziğinde? İlk hareket ettiricidir arkadaşlar. Kendisi hareket etmeyen ilk hareket ettirici. Bakın ne yaptı? Bütün varlığı başlatırken, bütün alemi, kozmolojiyi kurgularken hareket kavramından doğa çıkmış oldu. i̇bn Sina bunu değiştiriyor. i̇bn Sina'da temel bakış açısı şu arkadaşlar. Metafizik metafiziktir. Fizik olanla ispatlanamaz. Aslında Aristoteles'in yaptığı şey şu: Aristoteles Tanrı'yı da açıklarken, nefs'i de açıklarken tamamen fizik dünyayı kendisine bir laboratuvar olarak alıyor. Mantığı kendi onu ispat ispat etmek için kullanıyor. Yani hareket fiziki bir kavramdır, fizik aleme ait bir kavramdır ve bu hareketten yola çıkarak. Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışıyor ya da varoluşu anlatmaya çalışıyor, nefsi açıklamaya çalışıyor. i̇bn Sina bunun baştan beri yanlış olduğunu iddia ediyor ve diyor ki metafizik bir varlık fizik varlıklarla ispatlanamaz. Yani hareketle açıklanamaz. Dolayısıyla bizim kelamda kullandığımız mesela nizam delili i̇bn Sina için geçerli bir delil değildir. Neden? Çünkü İbn Sina'ya göre Tanrı metafizik bir varlıktır ancak metafizik bir önermeyle ispatlanabilir. Öyle fizik alemden aldığınız delillerle ispatlanamaz. Nizam deliliyle ispatlanamaz. Peki alem hiç mi yani Tanrı'nın varlığını işaret etmez? Evet, işaret eder İbn Sina'ya göre sadece ipucu verir ama onu ispatlamaz ve bu ispat yani fizik alemdeki bir ispatlama Tanrının varlığı için kullan kullanılamaz der İbn Sina. İşte Aristoteles'in e, metafiziğinden ayrıldığı nokta, bu sürekliliği bozduğu nokta burası İbn Sina'nın. İbn Sina için bu büyük bir sıçlama, İbn Sina'yı şeyh reis yapan ve bu temel görüşü üzerine kurduğu bütün sistematiğiyle İslam felsefesini üslup içerik e, açısından detaylı bir şekilde sistematize eden isim i̇bn Sina olmuştur. Bu bir şey tekim, bir dakika nübüvvet ti ölümden sonraki hayatı mucizeyi vahyi bütün hepsini kendi sisteminde felsefi olarak izah edebilmiş, tamamen nefs teorisine ve metafizik o Tanrı'yı tanıtan ve onu ispatlayan zorunlu varlık, mümkün varlık, mümteni varlık ayrımı içerisinde ki sisteme bütün bu az önce söylediğim dini bağlamları da felsefi anlamda ispatlayarak koymuş. İşte i̇bn Sina'yı, i̇bn Sina, İbn Sina yapan şey bu. Evet. Hocam bu nefis olsun, tanrı olsun yani bu soyut kavramları fiziki olarak biz anlamlandıramazsak yani bunun bir yöntemini o zaman i̇bn Sina söylüyor mu? Yani kitaplarında. Tabii tabii zaten şimdi onu göreceğiz. Tamam. Yani işte varlık mahiyet ayrımını bunun için yapıyor. Bakın i̇bn Sina'nın metafiziğindeki temel ayrımlara bakacağız. Varlık mahiyet ayrımı çok önemli. Hı -hı. Buradan hareketle bir varlığın Kavramsal olarak var olmasını mahiyet diyor İbn Sina. Yani siz insanı nasıl tanımlarsınız, ee, ona göre eğer dış dünyada fiziken bedenen bir insan olmasa dahi kavramsal olarak insanın bir mahiyeti vardır. Yani bir şeyin ne olduğu onun mahiyetine tekabül ediyor. Bir şeyin e, Reel alemde dış dünyadaki nesnesi, vücudu ise onun varlığına tekabül ediyor. Ee, i̇bn Sina'ya göre bu ikisi birbirinden ayrı şeyler. Yani mahiyet ayrı bir şey, varlık, vücut ayrı bir şey. Ee, dış dünyada vücudun olup olmaması i̇bn Sina'ya göre çok da önemli bir şey değil. Yani ağaçlar olmasa da biz ağacın mahiyetini bilebiliriz onun mahiyeti var olabilir diyor. Üçgen örneği üzerinden söylüyor mesela. Özellikle matematik işte bu yüzden kullanıyorlar. Üçgen bizim zihnimizde her zaman vardır. Dış dünyada hiç üçgen görmesek bile zihnimizde kavramsal olarak üçgenin mahiyetini bilebiliriz. Bu anlamda mahiyet süreklidir. Hep vardır. Dış dünyada Vücut olarak nesnel, somut bir şekilde kendisini görmesek de vardır ve vücudundan ayrıdır. Ha, ama dış dünyaya bakıyoruz ki e, varlıklar var, insan bedenleri var, hayvan bedenleri var, ağaçlar var, bitkiler var, kuşlar var, her şey var. Ha, ne güzel diyor İbisina. Mahiyeti olan bir şeyin aynı zamanda bir sebep ne yapmış? Onu vücuda getirmiş. Getirmese de olurdu diyor yani. Dış dünyada bu mahiyetlerin e, vücudunun olup olmaması aslında çok da önemli değil. Ha, varsa bunu meydana getiren, bu mahiyetin vücut haline e, getiren zorunlu bir sebep olması lazım. İşte buradan da bazı varlıkların e, sebebi varsa, yani kendi sebebi var olmasına, sebep olan şey kendisi değilse onlara mümkün varlık diyor. Ama bir varlığın var olmasının sebebi kendisi ise başkasına ihtiyaç duymuyorsa var olmak için bu varlık zorunlu varlıktır. Diyor. İşte bakın varlıkları da böyle sınıflandırıyoruz. Zorunlu varlık, mümkün varlık bir de var olması düşünülemeyen varlıklardan söz ediyoruz ki zaten onlar yoktur diyor olması da imkansızdır. Bunlara da Mümteni varlıklar diyoruz, diyor. Ve bu zorunlu varlık, mümkün varlık ayrımı üzerinden Tanrı'nın varlığını ispatlıyor. Yani dış dünyadaki herhangi bir nesne üzerinden değil, mahiyet üzerinden ve bu zorunluluk üzerinden tanımlıyor. Tanrı'nın varlığını ispatlıyor. Dolayısıyla fizik aleme dayanmadan sadece metafizik bir kavramla Tanrı'nın varlığını ispatladığı için Aristoteles'ten ayrılıyor. Şimdi Aristoteles'e göre nefs bakın neymiş bilkuvve ve canlılık sahibi organik tabi bir cismin ilk entelekiyasıdır. Şimdi tekrar şöyle cümleye bakın nefs neymiş Aristoteles'e göre bilkuvve ve canlılık sahibi hemen tohum aklınıza gelsin bilkuvve ve canlılık sahibi Potansiyel olarak bir canlılığa sahip. Organik, evet, tabii doğal yani yine tohum ve bir cisim. Tohumun kendi cismini düşünün. Bunun ilk nefs nefis değil. Nedir peki ilk entelekiyası? İşte Aristoteles'e göre ilk entelekiya kinesisle ortaya çıkar. Yani hareketle ortaya çıkar. Nefis canlı olduğunu bil fiil hale geçince, o bil kuvveyi aktüel hale geçirince canlı olduğunu göstermiş olur. O zaman tohumun çatlaması ve oradan bir filizin yukarıya doğru, toprağın üstüne doğru hareket etmesi Aristoteles'e göre nefsin ilk entelekyasıdır. Daha doğrusu nefsin ilk halidir. Öyle diyelim. Nefsin ilk Nefsin ilk halidir. Peki ikincisi var mı bunun? Evet ikincisi de var. İkincisi de onun yetkinleşmesidir. Yani nihai haline gelmesi. Peki nedir bu? Ee, i̇şte tohumun başak haline gelip kendisi gibi buğday tanelerini oluşturmasıdır. İşte buna da nefsin ikinci entelekiyası daha doğrusu canlılık sahibi organik cismin ikinci entelekiyası olarak söylüyor. Aristoteles. Bu durum aynen i̇bn Sina'da da geçerli arkadaşlar. i̇bn Sina'da biliyoruz ki nefsi ne yapıyor? Üçe ayırıyordu. İnsan nefsi, bitki nefsi ve hayvan nefsi diye. Şimdi metnimizi paylaşalım. Buradan Bir şey sorabilir miyim? Böyle evet. Aralara giriyorum ama şey mi? Ya, sonradan da sorabilirim isterseniz. Yok yo, sorabilirsin, müzakere edelim zaten. Şimdi hocam Sarısı burada var. nefs, e, Aristo'ya göre, teşekkür ederim hocam. Aristo'ya göre yani nefs dediğimiz şey her canlının içerisinde olan bir kod var. Örneğin mesela 1-2-2-4 diye hani böyle İban numaraları falan var ya onun gibi. Mesela Hı -hı. işte e, 1-2 olan bir e, canlı işte güneş ışığını aldığı zaman büyümeye başlıyor, tepki veriyor yani. Dünya hayatında tepki vermeye başlıyor. E, Aristo'nun dediği mantığa göre nefs budur yani dünyada bir kodu vardır içerisinde o tohumun içerisinde bir kod vardır hayatta yani yaşadıkça zamanla o kod ortaya çıkar ve bu ilk baştan sona kadar olan kısım bu nefstir sanki Farabi'nin nefs anlatımında böyle birazcık daha ruha ruhi yani, yani Farabi'nin deyimine göre bence hani nefs dediği şey ruhi bir şey olarak anlatılıyor çünkü neden hocam Aristo orada fiziki olarak bu yöntemleri açıklıyor. Doğru. Biz mesela bir tohuma bakarak onun o nefsi görebiliriz yani. Ama evet. e, Farabi'nin nefsi anlayışına göre biz onu fiziki olarak e, şey yapamayız yani. Fiziki olarak yöntemlerle geliştiremeyiz. O yüzden bu ikisi arasında bence nefsin ikisinin nefsi farklı bir nefsi. Ne dersiniz? Ben öyle anladım. Tabii tabii. i̇bn yani, Sina yani. demek istiyorsun herhalde. Mi, pardon. i̇bn yani. Sina ile şey... Harabi de kaldım. Aristoteles'in arasındaki nefs farkı. Evet, evet. Aynen öyle. Aristoteles'in temel özelliği neydi? Aslında bir deniz biyologuydu. Daha realist bir filozof. Değil mi? Yani zaten Platon'la Aristoteles'i biz ayırırken birisini idealizmin temsilcisi, birisini realizmin temsilcisi olarak sayıyoruz. Dolayısıyla Aristoteles'te nefs, madde ve form birlikteliği var biliyorsunuz varlık oluşurken dört sebebe binaen oluşuyordu. Gaye sebep, fail sebep, ondan sonra işte madde ve form, suret gibi. Bu sebepler varlığı oluşturuyordu ve bunlar mutlak surette bir arada cisimde bulunuyordu. Yani Aristoteles'e sorduğunuz zaman onda cisim, beden ve ruh bir arada. Ayrı düşünülemez. İbn Sina'da ikisi yani nefsle beden birbirinden kesinlikle ayrı varlıklar, Ayrı cevherler hatta. Anladınız mı? Yani ikisi birbirinden farklı. Dolayısıyla Aristoteles daha doğa filozofu özelliği yansıtırken görüşlerinde İbn Sina daha spiritüel, daha ruhçu bir bakış açısına sahip. Bunu bilelim. Şimdi arkadaşlar, başka şeyleri Hocam ben bir soru sorabilir mi? Tabii. Hocam şimdi İndisina kelamcılara bina kelamcılara karşı mahiyet mevcut mahiyet mevcut karamlarını kullanarak yeni bir ispat yapmaya çalışıyor. Şimdi. Ee, i̇bn Sinay'a göre kelamcıların yaptığı şey, bir de Aristoteles'in yaptığı şey, metafizikten fizikten direkt metafiziğe atmanıyor ve bu büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyor. Bu yüzden mahiyet mevcutlar. Hocam şimdi mahiyet, i̇bn e, İbn Sinay'a Sinay göre mahiyet soyut bir kavram. Hı -hı. E, so metafizik bir kavram. Evet. E, soyut, insanın zihninde gerçekleşen bir şey. E, ben e, fiziki bir varlık olan insanın fiziki dünyaya... E, Maruz kalan insanın e, fiziki dünya olmadan nasıl metafizik yapabileceğini e, anlamadım çünkü e, mahiyetten sadece zihinde oluşan kavramlardan bahsediyoruz. Mesela üçgen ya da iki kavramı e, bizim e, dış dünyada deneyim e, dış dünyada te temellendirebildiğimiz kavramlar, birebir birebir bire, bire deneyebildiğimiz kavramlar. Mesela iki, iki kalemle gösterebiliyoruz ya da e, bir sembolle gösterebiliyoruz. Yani fiziki olarak varlar. O yüzden bir nevi mahiyet e, fiziki bir kavram gibi geliyor. E, fiz, mevcut olan bir fizi, fiziki me, mevcut olan şeyin mevcut yani. olan üzerinden biz bunu çıkarsıyoruz diyorsun. Evet. İbn Buyurun. Sina bunun tam tersini düşünüyor. İbn Sina'ya göre bizim evet. bir mahiyetimiz var. Bu bizim nefsimiz, bizim mahiyetimizdir diyor. Bedenimiz ise tamamen yani rastlantısal bir şey olmasa da olurdu yani mümkün varlık dediği şey bu e, bedenimiz olmasa da olurdu ama var ancak mahiyet hani vücuttan önce geliyor önce geliyor ve e, mahiyetimizde var olan şey aracılığıyla biz e, dış dünyayı anlamlandırabiliyoruz hidm Sina'nın bakış açısı böyle. Ee, neden? Bu nereden geliyor? Şöyle bir kozmolojisi var hidm Sina'nın. Yine Batlamyus'tan, yustan, yeni eflatunculuktan etkilendiği sudur nazariyesi var değil mi? Yani sudur nazariyesinde ne var? Ee, varlık yukarıdan, yetkin bir varlıktan, tek bir varlıktan aşağı doğru sudur ederek yani inerek, tabiri caizse düşerek var olmuş. Bu alem e, bedenimiz, bu alemdeki her şey işte unsurlar, mineraller onun üstünde e, bitkiler bitkilerin üstünde hayvanlar onun üstünde işte insan psikolojisi, insanın üzerinde gök cisimleri bütün bunlar tamamen fizik alem içerisinde var olmuş ama nasıl var olmuşlar? Yukarıdan Tam olan, mükemmel olan, yetkin olan bir varlıktan aşağıya doğru düşerek, sudur ederek var olmuşlar. Bu varoluş biçimini şöyle düşünün, bir gök taşı düşünün. Hani e, mükemmel bir varlıktan aşağı doğru düşerken, yani bütün o özelliklerini yavaş yavaş yitire, yitire, atmosferde yana yana, e, sonunda işte böyle yamuk yumuk bir taş parçasına dönüşüp hani yeryüzünde kalıyor ya meteor parçası, sanki Südur Nazariyesi'ndeki varoluş arşisi bu şekilde anlaşılıyor. Yani o dönemde i̇bn Sina da bunu böyle anlıyor. Yukarıda yetkinken en mükemmel olan, zorunlu olan, yalın olan, basit olan bir cevherden, bir tanrıdan bir birden her şey düşerek oluşmaya başlıyor. Önce işte sırasıyla birinci akıl sonra ikinci akıl ta faal akla kadar oluşuyor. Arkasından fizik alemdeki diğer e, maddi varlıklar, fiziki varlıklar oluşmaya başlıyor. Şimdi bu bir inişi temsil ediyor. Bu Aristoteles'te de var. Bir de buradan yükseliş var. Bunu hep konuştuk. Sudur nazariyesini biz böyle anlıyoruz. E, düşmüş olan varlığın yetkinlikten kay, kaybede ede, eksile eksile, eksik, noksan, e, na tamam bir varlık olarak kendisini bulan nefis ne yapıyor? E, kendi içerisinde taşıdığı potansiyele doğru, potansiyeli ortaya çıkarmaya doğru bir gayesi var ve o gayeye doğru bu sefer yükseliyor, uruç ediyor. Uruç etmek, yükselmek. Yani miraç kavramı oradan gidiyor. E, bu sefer tersine bir hareket başlıyor. Yani yeryüzünden bire doğru, e, en eksiklikten, en yetkinliğe doğru bir hareket başlıyor. E, i̇şte burada önemli olan mahiyetinde insanın, yani nefis, nefsin taşıdığı şey, mahiyet İnsan nedir? İnsan akıllı, insan düşünen, insan bilen, bildiğini bilen, bildiğini bildiğini bilen diyor. O zaman insan nihai anlamdaki kemal noktası buysa tekrar buraya doğru yükselmesi lazım. Eğer yükselirse insanlığını yakalamış olacak ve yetkinliğine erişmiş olacak. Gayesini de icra etmiş olacak. Dolayısıyla bu ancak yükselmeyle olur. Yükselmenin şartları neler? İşte bilmek, öğrenmek, akletmek, faal akılla iktisal kurmak, arkasından erdemlere sahip olmak, Değil mi? Yani insan olmak böyle bir şey. Dolayısıyla Merve senin sorduğun soru tam da böyle bir şeye tekabül ediyor. Yani insanın mahiyeti onun önceliğini temsil ediyor. Onun bedeni, vücudu sonraki bir mesele, olmasa da olan bir mesele. i̇bn Sina olaya böyle bakıyor. Uçan adam metaforunu niye veriyor? Yani diyor ki insanın eğer bedeni olmasa, yetişkin bir varlık olarak var olmuş olsa, bedensel hiçbir özelliği olmasa, duyuları olmasa bile kendi varlığını bilir diyor, kendi nefsini bilir. Şimdi bu ne demek? İnsan o zaman tamamen bir zihin varlığı demek. Salt katı bir rasyonalizm de var burada. İbn Sina'ya göre insan e, mahiyeti neyse onu temsil eden bir varlık. Bedeni olmasa da olabilen bir varlık. Dolayısıyla dış dünyanın çok da bir önemi, önemi yok. Şimdi şuradan başlayalım. Hocam. Evet. Devam edebilir miyim soruma? Teşekkür Hı -hı. ederim bir önceki soru için. Hocam şimdi e, mahiyet ayrımından sonra mevcut mahiyet ayrımından sonra e, mevcutu mümkün varlıklar ve zorunlu varlık münteni varlık diye açıklıyor. i̇bn Sina, mümkün varlıklardan yola çıkarak mümkün varlığın e, bir sebebi olmalı. Bu da zorunlu bir sebebe götürür ve bu zorunlu sebep de Tanrı'dır. Hı -hı. Diyor. Buradan da yine e, mümkün varlıklardan yani fiziki alemden metafiziğe gidiyor i̇bn Sina Bir nevi keramcılar eleştirdiği konuya düşüyor tekrar. Aslında orada e, yani fizikten yola çıkmıyor. Yani yine mahiyetler de aynı şekilde ona göre e, mümkün ve zorunlu diye ikiye ayrılıyor. O aslında mahiyetler üzerinde tartışıyor ama tabii eserinde bazı yerlerde vücutların da e, zorunluluğu ve mümkün olması. Yani mesela içinde yaşadığımız bu alemin ee, mümkün alemlerin en iyisi olup olmadığı meselesini de tartışıyor hani Gazali'nin de tartıştığı gibi ee, bunun mümkün alemlerden yalnızca biri olduğunu söylüyor yani en mükemmeli olduğunu söylemiyor. Şimdi böyle bir tartışma yapmış olması senin söylediğin gibi kendi görüşüyle de çelişmesine yol açıyor. Ee, ama yine de biz hani genel felsefesine çalışmalarına baktığımızda onun mahiyetler üzerinde yoğunlaştığını ve mahiyeti bir metafiziki kavram olarak e, tasarladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu mahiyet üzerinden ne yapıyor? E, Tanrı'nın varlığını ve onun zorunlu varlık oluşunu ispatlıyor. E, kendi içerisinde bir tutarlılığı var bu anlamda. E, ama hani fiziki varlıkların olup olmamasını da ikinci planda yani dolaylı ee, bir tartışma meselesi haline getiriyor. Biliyor, yani olmasalar da olurdu ama olduklarına göre bunun bir sebebi olmalı. Sebebi şu olabilir diyor. Kendisi olabilir. Kendisi ise kendisi zorunlu olan işte e, e, bir varlık. Eğer kendisi değilse o zaman başkası tarafından e, zorunluluğu hani, taşıyan bir varlık. Varlık kategorilerini bir şekilde sınıf, sınıflandırıyor. Bununla beraber tabii bir de akıllar teorisi var. i̇bn Sina'nın meşhur. Akıllar teorisi de hakeza varlığın e, varoluşsal sürecini izah ediyor. Tıpkı nefis teorisindeki işte Aristoteles'in e, imkandan aktüeliteye geçişi e, anlatan akıllar teorisi de e, i̇bn Sina'yı özel kılıyor. i̇bn Sina'ya göre de insan Hani heyulani bir akıldan müstefat akla doğru ilerleyen ve sonunda işte faal akılla iktisal kurup ondan aldığı bilgilerle aydınlanan bir varlıktır. Burada ikinci bir şey daha var, bir i̇bn Sina'da sezgi meselesi var. Yani tamamen çok rasyonel bir varlık olarak insanı açıklamasına rağmen bir bakıyorsunuz hads kavramıyla insanın hiç düşünmeye e, gerek kalmadan a, anında bir takım bilgileri e, böyle anlık aydınlanmalarla, sezgisel aydınlanmalarla edinebileceğini de söylüyor. E, ama bunu tabi peygamberlere daha çok e, layık görüyor. İşte nübüvveti ve vahyi açıklarken e, bu teoriden de yararlanmış oluyor yani. Mucizeyi de aynı şekilde e, işte eğer bir insan diyor sezgisel anlamda hat gücüne sahipse, yetisine sahipse bu kişi, bu varlık, bu insan artık diyor başka insanların varlıklarını etkileyecek hatta doğayı etkileyecek bir takım eylemlere imza atabilir. İşte mucizeyi de buradan hareketle temellendirmeye çalışıyor. Ee, şey, şey yapalım, bir görelim aslında taşlar yerine oturacaktır. Şöyle bir benim işaretlediğim yerleri bir okuyabilirsek e, durup durup değerlendirmemizi de yapabiliriz. Hürrize yardımcı olur musun bize? Olur hocam. Okuyabilirim ben. Ha? Görüyorsun değil mi ekranda? Evet hocam. Tamam. Müslüman bir filozof olarak i̇bn Sina, kendi dünya görüşü çerçevesinde Arapça'ya intikal eden antik bilim ve felsefe mirası ile felasifenin geliştirdiği felsefeleri belirli bir eleştiriye tabi tutup farklı yaklaşımlar arasında dakik bir sentezi geliştirirken aynı zamanda filan ve tasavvuf gibi muhtelif İslami geleneklerle de bir diyaloğa girerek yeni bir felsefe sistemi inşa imkanı bulmuştur. Evet yani hani e, bir meşrik felsefesi, bir doğu felsefesi kuruyor. Hatta işrak felsefesinin de çıkışı, yani Molla, Molla Sadra'nın sühre verdiğinin e, işrak felsefesinin Kökeninin de i̇bn Sina'da olduğunu biz biliyoruz. Çünkü bu işte sezgi ve hat gücünden yola çıkarak yine bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetleri ve sureleri felsefi anlamda tefsir ederek ne yapıyor? i̇bn Sina hem böyle tasavvufla hem işte kelamla diyaloğa geçecek dini problemleri de felsefi sisteminin içerisine yerleştirdiği için bütün bu disiplinleri de etkileyen bir sistem inşa etmiş oluyor. Dolayısıyla onu meşayi felsefenin temsilcilerin içerisinde saydığımız gibi kurduğu ve bu meşayi gelenekten eklektik bir biçimde seçerek aldığı görüşlerle kendi özgün felsefesini kurduğu için de bir e, Doğu felsefesi ya da yani e, meşrik felsefesi diyebileceğimiz bir felsefeyi de işi, inşa ettiğini biliyoruz. Evet. Hı -hı. Doğu felsefesi. Devam edelim. Felsefe tarihi içerisinde süreklilik yanında buçu da temsil eden İbn Sina felsefesinin kendinden önceki herhangi bir felsefi sisteme ya da akıma indirgenmesi mümkün değildir. İşte tam da bizim Çok söylediğimiz önemli. şey bu. Yani evet. bir anlamda meşşai felsefe geleneğinin içerisinde saydığımızda bir sürekliliği temsil etmiş oluyor. Ee, ama aynı zamanda işte Aristoteles'i aşan, Farabi'yi aşan görüşleriyle de ne yapıyor? Bir kopuşu temsil ediyor. Dolayısıyla i̇bn Sina meşşai bir filozoftur demek ya da bir tıp hekimidir demek onu ve onun felsefi sistemini indirgeyeceği için böyle bir yaklaşımdan kaçınmış oluyoruz çünkü aslında o özgün bir sistem kurucu filozoftur. Yani. Yani Hayatın eserlerine geçiyoruz çünkü hı. onu işledik. hocam Doğu felsefesi diye bir akını başlatmak da çok önemli yani Batı felsefesine karşı o zamandan böyle bir projeyi yürütmek yani çok önemli indirgeyemez ki. Evet, e, çünkü yani Kur'an-ı Kerim'deki ya, İslam düşüncesine e, hakim e, temel akaidi görüşleri, nübüvvet teorisi başta olmak üzere mucize, hele hele mucize ve vahiy bunları felsefi bir nosyonla anlatabilmek, ispatlayabilmek, aktarabilmek her babayidin harcı değil. O yüzden çok önemli ve çok değerli bu misina yaptı. Sizce başarılı olmuş mu? Yani bence e, yani çok hani nasıl anlatayım ya yani Batı sürekli yani belki öyle bir, biz öyle bir eğitim aldığımız için hani Batı felsefesi Batı felsefesi hiç mesela Doğu felsefesi diyen hani böyle bir başarılı sanki çok başarılı olunlamamış gibi yani proje var ama siz ne dersiniz ee, yani ben öyle yani, gördüm. İbn Sina yani. başarılı olmuş ama İbn Sina acılık başarılı olmamış diyebiliriz. Hani İbn Sina'yı takip eden gerçi aslında onlar da başarılı olmuş çünkü Osmanlı Düşüncesini de e, temel iki akım üzerinden biz okuyabiliyoruz. Biri, birisi i̇bn Sinacılık, değil mi? Yani en önemlisi. İkincisi işte bu Ebheri Bik dediğimiz e, gelenek, tasavvufi gelenek. İkisi üzerinden aslında Osmanlı düşüncesini görüyoruz ama e, maalesef hani üzerine bir şey konmamış. Hep şerhler, hatimeler e, yazılmış, e, ne bileyim teafüt geleneği devam etmiş. Ee, şarihler var, İbn Sina şarihleri çok. Ee, ama İbn Sina'nın işte yaptığı bu Doğu felsefesine, e, Kur'an-ı Kerim'deki ya da İslam düşüncesindeki diğer temel meseleleri katarak o özgünlüğü devam ettiren, oradan bir süreklilik yakalayıp günümüze kadar getiren bir e, hani felsefi gelenek oluşmamış. O yüzden ne diyoruz? İşte İslam felsefesi 13. yüzyılda bitmiş bir felsefe. Ondan sonra iş tekrara düşmüş. Çocuk İran'da evet. da mı öyle? Hani İran'da devam ediyor diyordu makale. O yani İran'da da mı bu şekilde? Hani İslam dünyası deyince tabii İran'da kastediyoruz ama. İran'da şu anda günümüze devam etmektedir vesaire deyince acaba İran'da da mı bu kadar hani yani gelişmeye devam mı ediyor merak etme açıkçası. Yani İran'da da işte yine hani e, İbn Sina'nın e, takipçisi ya da temsilcisi olabilecek Devani var. E, o da 15. yüzyıla tekabül ediyor. Ondan sonra tamam o, orada var İşrak felsefesi zaten İran'da devam ediyor. E, hmm. Orada bitiyor gibi yani hani, orada da çok fazla bir şey çıkmamış yani İshak felsefesi. Bir Osmanlı düşüncesindeki aslında o tasavvufla eşdeğer görülebilecek bir felsefi düşünce. Dolayısıyla o da bir tekrar sayılır. Yani tasavvufun felsefileştirilmiş hali işrak felsefesi. O da özgün değil. Yani nurdan bu sefer her şeyin türemesi ile birden türemesi çok bir şeyi değiştirmiyor günümüze kadar hani baktığımızda bir gelenek oluşmamış. i̇bn ya yani. aynen aşılmamış Peki bitmesi mi gerekiyordu? Yoksa yani yetersizlikten dolayı mı bitti? Yani tembellikten yani, dolayı mı bitti? E, tabii tembellikten dolayı yani. Ya da hocam şöyle diyebilir miyiz? Hani i̇bn Sinay'ı aşan Batı filozofları var yani. Hah, aynen. İşte, o yüzden de yani Batı evet var. düşünce seyrini e, coğrafyasını değiştirdi diyebiliriz Çünkü gayet normal. Bir toplumda eğer e, Düşünceye, bilime, ne bileyim ilime, felsefeye önem verilmiyorsa, değer atfedilmiyorsa, düşünce, bilim orayı terk eder. Bu söz kime ait? i̇bn Sina Sina'ya ait. i̇bn Sina. Tabi i̇bn Sina diyor ki bir toplum eğer bilgiyi, bilgilenmeyi, aydınlanmayı sevmiyorsa, bilgi oradan kuş gibi uçar diyor. Gider yani, başka diyarlara göçer. Eğer görmediği yeri terk eder diyor. Dolayısıyla terk etmiş yani. Dolayısıyla bir şeyi önemsemekle e, hani e, değer atfetmenin aynı şey olduğu toplumlar e, kazanıyor. Bakın, önemsemek ve değer vermek. Yani değer verdiğiniz şeyi önemseyeceksiniz. Önemsediğiniz şeye hani değer vereceksiniz demeyeyim çünkü önem önemle değer arasında şöyle bir fark var. Birisi kendiliğinden değer taşıyor. Değer taşıyor ve siz onu önemsiyorsunuz. Bilgi değerlidir. Siz onu önem önemsemelim, önemsemelisiniz. Ama diyelim ki para da bir hani kendince bir değer taşıyor. Zenginlik bir değer taşıyor. Ama kendince yani ufak bir değer, maddi bir değer. Siz parayı önemsiyorsanız bütün değeri ona yüklüyorsunuz. Mesela burada evet. kopuyor. İşte, evet, hani, değerli olanın önemli olduğu toplumlarda değerli olanın önemli sayıldığı toplumlar gelişen toplumlar oluyor. Evet. Tabii. Dolayısıyla bilgiyi önemseyen toplumlar bilimi önemseyen toplumlar gelişiyorlar. Ama önemsemeyenler geri kalırlar. Şimdi bir toparlanma dönemi içerisindeyiz. Tam da siz de şu anda bu faaliyetlerin içi, içerisindesiniz. Yani klasik e, düşünceyi, İslam düşüncesini, filozofları tanıyorsunuz. Tanımaya çalışıyorsunuz. Evet. Ve bu klasik düşüncelerde günümüzdeki e, pro problemlere o kadar çok e, yani kaynak olacak görüş ve teori var ki Aynen, bugün artık kesinlikle. mesela psikoloji bilimini ee, şöyle bir düşünelim. Psikoloji e, hani tamamen davranış bilimi olarak, e, materyalist, pozitivist bir bilim olarak var ve insanı açıklamakta artık aciz, açıklayamıyor. Çünkü ruh kavramını tanımıyor. Yani e, psikoloji, yani ruh bilimi değil. Aslında davranış bilimi. Ama insanı açıklayamıyor. Dolayısıyla tekrar klasik dönemdeki nefs teorilerine ee, artık insanlar bakmaya başladı. Ee, nefsin taşıdığı işte özelliklere, nefsin mahiyetine, duygulara e, değil mi? Yani bütün bu, buradan hareketle insanı çözmeye, anlamaya çalışıyoruz. Aynen. Hocam, hatta... ya, klasik düşünce aslında çok değerli. Kesinlikle. Onu aktualize etmeye ihtiyacımız var. Bunun için önce o e, düşünceyi bir tanımamız lazım. i̇bn yani Sina ne dedi? Hakikaten acaba varlık yetkinlikten yoksunluğa düştü ve yoksunluktan yetkinliğe doğru uruç etmeye çalışan bir şey mi? İnsan mesela böyle bir varlık mı? Yoksa ne bileyim insan evrilerek, hani pozitif düşüncenin söylediği gibi pozitif düşüncenin evrilerek oluşmaya devam eden bir varlık mı? Çizgisel bir tarihte ilkellikten mükemmelliğe doğru giden bir varlık mı? Bu da bir görüş, teori. Dolayısıyla biz hani insan problemini her zaman aklımızda, bugün de tutuyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Bunu çözerken mevcut paradigmaları, çağdaş paradigmaları kullanıyoruz ama yine de bir çözüm bulamıyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Klasik düşünceye dönüyoruz klasik düşünceyi acaba tam anlamıyla gördük mü? Biliyor muyuz? Neler yazılmış, neler çizilmiş? Ee, hakikaten şimdi İbn-i mı nefis teorisini okuduğunuz zaman Allah Allah neler söylemiş, neler diyorsunuz yani. Dolayısıyla bütün bu literatürü tanımamız lazım ki tanıdıkça e, çağdaş bakış açılarıyla hemen bir ilinti, bir bağlantı kurabiliyoruz. İşte bu bağlantıları doğru kurup Doğru kabloyu doğru diğer kabloyla bağladığımız zaman bir şeyler aydınlanmaya başlayacak. Yani ampul yanmaya başlayacak. Hiç Onu olarak. yakamadığımız zaman karanlıkta kalıyoruz. İşte bu karanlık Kesinlikle. bizim için her zaman problem durumunu ifa ifade ediyor. Evet. Bir, bir, şu, yani Uzatmak istemiyorum ama müzakere için. Şimdi Osmanlı zamanında çok felsefenin gelişmediğini görüyoruz. Sizce felsefe tasavvufa evrilmiştir ve hani dedik ya İslam felsefesi bitmiştir hani şöyle diyen insanlar da var. Hayır bitmemiştir. tasavvufa evrilmiştir ve tasavufta devam etmiştir. Hatta bugün modern düşünürler şöyle diyor. Yani bugün hatta felsefe modern felsefede sinemaya girilmiştir. Sizce bu evrim mümkün müdür? Açıkçası ben mümkün görmüyorum. Çünkü felsefe felsefedir. Felsefenin bir yerlere evrilebilir ama Aynı zamanda kendini, kendini de geliştirir. Tabii ki bir, mesela sinemaya faydası olabilir, tasavvufa faydası olabilir. Ama yani ona evrilemez, böyle bir şey değil. Yani ikisinin mayası farklıdır diye düşünüyorum ben hocam. Hani burada birazcık felsefeye de olumsuz bakışları bence yok edip, hani felsefenin çok önemli bir şey olduğunu e, söyleyerek hani size soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim, hani evrilmekten ziyade bence felsefe kendisine sürekli alan açan bir e, disiplin. Yani insan, insanın düşünmesini ve sevmesini temsil eden bir şey felsefe. Yani hem gönlünü hem aklını temsil ediyor insanın. Kendi ismin de oradan geliyor biliyorsun. Dolayısıyla insan hem düşündükçe hem de duygularıyla hareket ettikçe yani sevdikçe kendisine yeni alanlar açıyor. İşte sinema hani bunlardan bir tanesi. Sanat yine öyle. Ama şunu söyleyebilirim. Felsefe Yolunu aydınlatan, şöyle düşünelim, mesela bir e, dijital ekran düşün. Dijital ekranda böyle öbek öbek noktalar var değil mi? Bazı yerler işte aydınlanıyor, bazı yerler karanlık. E, siz işte felsefeyi oraya enerji veren, oraya aydınlatan bütün o noktaları, o dijital öbekleri aydınlatan bir e, şey gibi düşünelim, enerji gibi düşünelim aydınlattığı her bir öbek onun için artık insanlık için açılmış yeni bir alan oluyor. O evrilmiyor aslında. Yani var olup karanlıkta olan noktaları aydınlatıyor. Ben böyle bakıyorum felsefenin fonksiyonuna. Aynen hocam kesinlikle. Yani, bir de şuna da e, tabii e, bazen aklım gidiyor yani e, insanın hani düşüncesinin e, bu anlamda yani, bilgisiyle aklıyla kalbinin, gönlünün e, her birleştiği noktada sanat ortaya çıkıyor. Evet. Çok enteresan. Evet. Felsefe tam anlamıyla icra edildiği zaman sanata dönüşüyor. Yani işte evet. e, mükemmel bir e, resim yaptığınızda bu işte hem aklınızın hem gönlünüzün birleştiği noktada ortaya çıkıyor. Bir şiir yazdığınızda, bir şiir okuduğunuzda e, o ifade gücü o kadar kuvvetli ki Gönlünüzden mutlak surette gelen bir şeyler olmadan sadece işte dize bilgisiyle, kafiye bilgisiyle şiir yazamıyorsunuz. Sözcüklere yüklediğiniz manalarla o dizelere yüklediğiniz düzen, denge, motif birleştiğinde o şiir oluyor. Sanat haline dönüşüyor. Dolayısıyla sanki sanat felsefenin nihai aşaması gibi, noktası gibi bir durumu ifade ediyor. Ama sanata giden yolda mutlak surette felsefe var. Yani felsefeden geçmeden sanata gidemiyorsunuz. Bu da e, burada aklımızda kalsın. Yani, sanat insan faaliyetlerinin en zirve noktasıdır. Sanata giden yer nereden geçiyor? İnsanın felsefe. yönünden ve aklından geçiyor. O da yani felsefe yolu. Felsefe yolunu tutmadan insan nihai olan entelektüel seviyeyi yakalayamıyor. Yani sanatı yakala evet. yakalayamıyor. Bu yüzden felsefe evet. gelişmek zorundadır. Yani duramaz veyahut da birine evrilse bile aslında bence hocam başımıza böyle bu işlerin gelmesinin sebebi de bu. Yani salgınla hmm. bahsetmiyorum. işte gelişemememizin, anlayışımızın artış olmasının bence felsefe çok önemli bir şey yani. Hmm. Hocam şimdi sanat dedik ben İran da geçti. İran mesela İranlı sanatı, sineması, edebiyatı Türkiye'den çok çok daha iyi yani İran sineması diye bir isim var, bir marka evet. var artık. Evet. Yani ben o zaman şunu diyebiliriz İran felsefeyi işlerki işlerki olarak kendinde meczetti, kültüründe ortaya çıkardı ve o kültürün Hı. ürünü olarak muhteşem bir sanat ortaya koyuyor. Aynen, aynen. Hı -hı. Evet diyebiliriz. Tabii. Hı. Yani. Hani İran sineması için, tamam, Hint sineması da mesela öyle bir, e, güzel ama sanatsal özelliği açısından hani İran'ın hem edebiyatı, hem şiiri, hem de sineması e, ön plana çıkıyor. Hani Türk toplumunda e, ya da Osmanlı toplumunda yok mu? Tabii ki var yani sanat, e, bizde de edebiyat olarak kendisini e, göstermiş. E, ama tabi nihai anlamda bütün yaşantıya tecrübeye baktığımızda bu sefer Batı toplumlarının sanatsal üstünlüğünü görebiliyoruz yani Bugün, Almanların işte o müzikteki başarısı yine İtalyanların resimdeki resim sanatındaki başarısı Fransızların tiyatrodaki başarısı, Rusların edebiyattaki başarısı. Ya bunlar yani rastgele olan şeyler değil. Amerika'nın bilimdeki başarısı da rastgele olan bir şey değil. Hani belki bir sanat olarak ortaya çıkmamış ama salt bilim olarak ne yapıyor? Yani sefe'den güç alarak gidiyorlar yani. yani. Onlar da bilimsel bir yolda ilerliyorlar. Bilim evet. toplumu olarak yani. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı evet. ee, ama netice itibariyle temel zemin ne baktığımız zaman felsefeyi görüyoruz. Aynen, Felsefe hocam, çok insanın yani. devamlı düşünmesini e, ve yani duygulanmasını, duygulanım dediğimiz şeyi de gösteriyor. Çünkü mesela insan robot değil ki. Dolayısıyla duygulanmak demek etkilenmek demek. Yani dış dünyanın tesirlerine açık olmak. Bu iyi ya da kötü bütün tesirleri insan ne yapıyor? Duygularıyla içselleştiriyor. Ve daha sonra dışarıya duygusal bir etkiyle cevap veriyor. Tepki olarak cevap veriyor. Dolayısıyla hem etkilenmek, affection diyorlar İngilizce buna. Duygu, duygulanın anlamına geliyor. Hem de buradan işte emotion Duyguların dışa yansıması, çıkması. Aynı zamanda işte e, hani düşüncenin bununla e, iç içe geç, geçip bir, yani duygularla, düşüncelerin tecrübelerle bir de tabii tecrübeler. Birisi eylem boyutunu, birisi duygu boyutunu, birisi düşünce boyutunu. E, birlikte siz yaptığınız zaman bir şeyler başarabiliyorsunuz. İşte bizim eksiğimiz genelde ne oluyor? Ya işin içerisine sadece duygu katıyoruz, Düşünce yok. Aynen. Rüyalarımızla ya yaşıyoruz. Doğru mu? Doğru. Ee, duygular üzerinden eyleme geçiyoruz. Eksik. Aynen. Bazen ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı bilmeden sadece yapıyoruz. Bire, birileri bize bunu yap dediği için. İşin içinde duygu da yok, düşünce de yok ama sadece eylem var. Burada da ne yaptığımızı bilmediğimiz için bir şey çıkmıyor ortaya. Bazen sadece düşünüyoruz. Ne duygu var, ne eylem var. Hep söylem boyutunda kalıyor. İş, buradan da bir şey çıkmıyor. Ne zaman bir şey çıkar? Kardeşim, bir şeyi seveceksin. Bir şeyi iyice planlayacaksın. Düşüneceksin önünü, arkasını. Yani düşünmek demek bir şeyin öncesini ve sonrasını bilmek demek. Zaten hani gayi sebep, fail sebep değil mi? Aristoteles evet. ve İbn Sina'da da var işte bir varlığın evet. gayi sebebi var. Yani var olurken bir gayesi var. Bir de onu var eden fail bir sebep var. Bütün bunları yani öncesini ve sonrasını bilmek, düşünmek, buna sevgini katmak ve daha sonra da bunu eyleme dönüştürmek. İşte evet. bu üçü birleşince ortaya bir sanat da çıkar, bilimde çıkar, edebiyatta çıkar, ahlakta çıkar, siyasette çıkar ama Bunların üçünü birleştirmediğiniz sürece bir şey çıkmıyor. Peki e, burada en önemli şey nedir? Size sorayım. Yani bu ben, üç sac ayağının en önemlisi hangisi? En önemlisi mi soruyorsunuz? E, tabii ki ahlak yani. Ya ahlak ya, temeli. Duygu, düşünce, eylem. Hangisi daha önemli? Düşünce. düşünce. A, tamam pardon ben şey anlamadım. Düşünce tabii ki hocam. Ve işte o düşüncenin altındaki de şey yani felsefe. Hımm. Bence en önemlisi sevgi, duygu. <gülüyor> Çünkü Emredim bir şeyi sevmeden yaptığınız zaman oradan bir şey çıkmıyor. Ama düşünüyorum o halde varım dediği için hocam ben düşünüyorum. Descartes'in <gülüyor> sadece <gülüyor> insanı bir düşünce varlığı olarak tasarlamasıyla alakalı eksik bir evet, e, tek bir yanıyla indirgemeci bir e, tanım tanımlama bu. Evet, İnsan maalesef. düşününce var olamıyor. Düşününce, sevince ve ben varım deyip e, işin başına geçince var olacağınızı. Öbür <gülüyor> türlü var olamıyor. Dolayısıyla e, sevgi ile sevgiyi ortaya alacağız. Eylemimizle düşüncemizi sevgi etrafında birleştireceğiz. Yani sevgi çimento olacak arkadaşlar. Bir şeyi severek yapacağız. Yani. Severek yaptığınız yemek çok lezzetli olur. Severek yani sevdiğiniz arkadaşlarınızla yaptığınız muhabbete doyum olmaz. Hiç bitsin istemezsiniz, hiç gitsinler istemezsiniz. Çocukları düşünsenize, sevdikleri arkadaşlarından ayrıldıkları an kendilerini yere atıp ağlamaya başlarlar. Nereye gidiyorsun diye. Sevgi böyle bir şey. Ama sevgi yoksa hemen gitsin istersiniz arkadaşınız. Oh be gitti de kurtuldum, rahatladım dersiniz. Bu iş böyledir. Sevgi bir çimento gibidir, birleştirir, bütünleştirir ve bu bütünleştirme tabii eylemle düşünce olacak özellikle. İkisini birleştirdiği zaman ortaya güzellik çıkıyor. İşte güzellik aslında sanat demek. Yani hocam o yüzden zaten sevgi olmasa yükselemez ki insan. Hani o aşka, muhabbete, yani Allah'a yükselme evet. sevgiyle dediğiniz gibi evet, oluyor. Yani düşünce de dediğiniz gibi, yani çimento bence ya yani Ben öncesinde şey düşünüyorum, düşünce sanki çimento gibi düşünüyorum. Dediğiniz gibi sevgi çimento bence. Aynen, çünkü i̇bn Sina'nın burada vurgulamak istediği şey aslında bu. Yani e, hatta sevgi felsefesi var i̇bn Sina'nın meşhur, bir, okumak lazım hani Aristoteles diyor ya her varlık potansiyelinden işte aktüelliğine doğru hareket eder. Gayesi budur. Dolayısıyla bir meşe palamudu meşe ağacı olmak için hareket eder. O sadece fiziksel olarak açıklıyor. Yani bu hareketi başlatan içeride bir enerji olması lazım. İnsanın hepsinde işte bu bunun için sevgi yer alıyor. Sevgi bir enerji veriyor. Sizi harekete geçiriyor. Sevmeseniz yağmurda, çamurda, ne bileyim, e, çok sevdiğiniz bir insanı karşılamak için ya da onunla işte e, sözleştiğinizde buluşmak için gitmezsiniz yani. Sevmezseniz yapmazsınız bunu. Sevdiğiniz için yaparsınız. Yani bir annenin yavrusuna hangi koşulda olursa olsun sevgisinden dolayı her türlü e, fedakarlığı yapacağını biliyoruz. Değil mi? Gözünü kırpmadan yapar. Ama sevgi yoksa, sevgi yoksa ne yaparsınız? Düşünürsünüz. Çok enteresan. Bakın, yani e, insan mesela düşünerek kötülük yapar, ama düşünmeden iyilik yapar. Evet, evet kesinlikle, evet hocam. Aynen. İyilik yaparken hiç düşünmezsiniz. Doğru. Ben... İçinizden çünkü size o iyilik yapmaya iten büyük bir enerji vardır. Onun adı sevgidir işte. Mutlu olursunuz o iyiliği yaptığınız için. Ama kötülük yapacaksınız, düşünürsünüz, planlarsınız, tasarlarsınız. İşin içerisinde hiç duygu yoktur. Evet. Planlarsınız. Evet. evet. Dolayısıyla bizim için itici güç, yani varlığımızı, insanlığımızı, mahiyetimizi ortaya koyan temel e öyle duygularımız ve sevgi özellikler. O yüzden hani tasavvufta da marifetullah tam önce muhabbetullah vardır arkadaşlar. Yani Allah Hayır. sevgisi olmadan Allah'ı tanımak istemezsiniz yani. Doğru mu? İçinizde bir muhabbet olacak. Hub dediğimiz işte o tohum. Aynen tam da Aristoteles'in açıkladığı kavram gibi. Yani değil mi? Nefis, nefsi tohuma benzetebiliriz. O zaman hub kavramı da habbe tohum demek. E, tohumun içerisinde bir sevgi var aslında. O yüzden Araplar habbe diyorlar. Çok evet. enteresan. Aynen. Ya, ne kadar ben... bağlantılı hocam aslında. Bir Çok yüzünde. bağlantılı. Yani her kavram evet. aslında içerisinde kendi mahiyetini taşıyor. Boşuna habbe demiyor adam yani. Niye habbe Aynen. desin yani tohumu? Çünkü içerisinde sevgi Aynen. var. Sevgi taşıyor. O sevgi olmadan Mesela, asla ötel çıkmaz. Aynen. Hocam ben sevginin bu kadar e, kuvvetli olduğunu düşünerek kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Neyi? Merve, sevginin bu kadar e, önemli olduğunu düşünerek kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Yani ya ama bak az önce düşünerek kavramadık. Tamamen kendiliğinden geldi. annemi yani. seviyorum. Yani düşündüğüm için değil yani. Ne? Düşünerek onu sevme. İçinden böyle bir his geliyor. Yani Düşünsen belki de hani sevmeyeceğim. Evet, İnsan evet, yani ben ben şunu seveceğim, bunu sevmeyeceğim diye e, düşünmüyoruz. Doğru mu? Hocam ben anneme karşı var olan içimdeki hisse düşünerek sevgi diyorum ve o yüzden seviyorum. böyle ya, ya. demiyorsun. Öyle. Öyle demiyorum. Yani düşünerek içindeki annene karşı olan sevgiyi, sevginin sevgi olduğunu anlamıyorsun. O sevgiyi hissettiğin için. Çünkü sevgi bir duygudur, hissedilir. E, i̇çerisinde insan onu hisseder. Hocam hissettiğim bu duyguyu Hı. kavramlaştırıyorum ve bunu düşünüyorum. Bu ayrı bir şey. Ya, i̇simlendirmek tabii ki aklın işi. Ona bir şey demiyoruz. Düşüncenin işi zaten nedir? Kavram Kavramlaştırmak. Doğru. Ona bir şey demiyorum ama onun mahiyetini belirleyen düşünmek değil. ismini belirleyen <gülüyor> Fonksiyonu, anladım hocam. Teşekkürler. Bunun mahiyeti kendi içerisinde zaten e, bizatihi var ya yani. Bizatihi, duygu öyle olduğu için biz ona e, sevgi ismini koyuyoruz. İbni i Sina'yı burada biz ne yapmış olduk? Teyit etmiş olduk. Mahiyet onun ismi olmadan da, hani dış dünyada varlığını görmeden de kendisini, kendi varlığını içinde taşıyan şeydir. Sevgi de aynen öyle. İçimizde bir sevgiyi e, sevgi olarak hissettiğimiz için ne yapıyoruz? Ona sevgi ismini bir sonradan takıyoruz. Yani mahiyeti onun varlığı olsa da olmasa da aslında onu temsil eden şey. Vücut ondan sonra geliyor. İşte e, vücut şu şu anlama geliyor sevgide. Sevginin çeşitleri: anne-baba sevgisi, evlat sevgisi, makam sevgisi. Ee, i̇kbal sevgisi, arkadaş sevgisi, değil mi? Yani eş sevgisi, yemek sevgisi, bakın bu sevgilerin hepsinin rengi birbirinden farklı. İşte bunları bu ayrımları yaparken biz düşünüyoruz, yani teorik olarak onlara isimler koyuyoruz. Evet arkadaşlar, sanırım süremizi doldurduk, epey bir şey de konuşmuş olduk. Vakit nasıl geçti ben hiç anlamadım yani. Ben evet. geçti. Ee, de çok Hukuk teşekkür Bu geçmiş gibi oldu sanki. Ee, diğer arkadaşlar sanki bağlanamadı. Sanki Mehmet bağlanmıştı da ayrıldı mı öyle geldi bana. Evet hocam linkte bir sıkıntı vardı. Linkte bir sıkıntı vardı. İnşallah ne yapalım? Bir ders daha mı yapalım? Hocam hani iki, iki haftada bir yapıyorduk Geçiyorsanız haftaya bir daha yapalım. Haftaya Hı. bir daha yapalım. Aynen, Aynen hocam. Bu haftaya bir daha. İbn Sina ile ilgili bu metni okuyalım yani. Hı -hı. E, o şeyleri teorilerinde bakalım, aydınlanacak olan için. Bayağı bir mevzu var. Bunları evet. okuyalım. Aynen. O zaman sizi Allah'a emanet ediyorum. Yani biz de sizi hocam, Allah'a Allah emanet olun. Ol. Çok sağ olun. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok Bize çok teşekkür çok ederiz. Var oğlum. Görüşmek üzere inşallah Allah'a. Sağ olun hocam. hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek Yine olsun. Salı günü değil mi hocam? Aynen aynen. Salı günleri tamam. devam eder. İyi kalın hocam. Tamam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.